Süper Lig'de Gençler Birliği Karagümrük maçı vardı bugün. İzlediniz mi hocam? Birazını izledim evet. Karagümrük 3-1 kazandı. Ee, Karagümrük ve onun dışında Hatay Sporu, Gaziantep böyle çıkış gösteren Anadolu takımlarını önceki konuşmak istiyorum hocam. Süper Lig'de başlayalım. Tabii şimdi Karagümrük e, gerçekten e, e, Son 3 yıla baktığınız zaman 2. Lig BDNTF ve 1. Lig'de ve Süper Lig'e e, hiç durmadan e, yukarı çıktı. Şu anda Süper Lig'de çok iyi işler yapıyorlar. Ben bir ara bir iki gün gittim. Geçen sene bir iki gün gitmiştim oraya, çalışmaya ama sonra anlaşmadıktan sonra geri dönmüştüm. Bence çok iyi yönetiliyor. Evet. Ee, Kara Gümrük Başkan İlahiye yönetimiyle. Ee, iyi işler yapıyorlar. Yani çok Süper Lig'de de alıştılar. Çok iyi bir kadrosu var, çok iyi oyuncuları var bence çok iyi gidiyorlar. Karadük'le bir anlaşmanız olmuş muydu hocam? Geçen sene bir iki gün gitmiştim. kısmet olmamıştı. Ondan sonra Eskişehirspor'la anlaşmıştım. Anladım. Peki Süper şampiyonluk yarışı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Takip etmek Süperlik Süper Lig bu sene biraz daha şey zor geçecek. biliyorsunuz Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe eee Peki takımlar var, Gaziantep FK var, e, Alanyaspor var. E, bu sene, bu sene gerçekten çok e, güzel birlik geçiyor. Ama e, biliyorsunuz bu hastalık, e, koronadan dolayı seyircilerin olmaması biraz e, sıkıntılı. Ama inşallahın kısa zamanda e, seyirciler de e, böyle bir yüzde otuz, yüzde kırk açılı çok iyi olacağını tahmin ediyorum. Süper Lig'de e, çok şampiyonluk yarışı yaşandı ama üç büyüklerinin de çok güçlü olduğu nadir sezonlardan birini yaşıyoruz bence ama Buna rağmen de ben bir Anadolu takımı sürpriz yapacağını düşünüyorum. Şampiyonluk yarışında çok daha inere gidebileceğini düşünüyorum. Sizce bu takım kim olabilir? Hangi takımlar olabilir? E, vallahi e, yani çok zor ya. Yani futbol bizim zamanımızda e, şampiyon takımlar belliydi. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ya Trabzon giriyordu arada ama bu e, son e, 5-10 yılda takımların e, denk olması, e, bütün takımların aynı e, şeyde e, e, mücadele etmesi e, işte geçen sene gördüğünüz gibi Başakşehir şampiyonluğundu. E, ondan önce Bursa Spor olmuştu. Ama bu sene e, biraz daha zor geçecek. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, e, Alanya Spor, Gaziantep FK'da şu anda bu Çok iyi takımlar da var yani şu anda kestiremiyorsunuz valla futbol. Çünkü niye kestiremiyorsunuz? Ee, hastalıktan dolayı, koronadan dolayı seyircilerin olmaması neyin ne, ne olacağı herkes bu ligde herkes birbiri gelecek bir güçte. Doğru. Doğru hocam. Bir de bu yani, sene 4 takım düşecek. Altta da zorlu süreç bekleyecek takımları. Ya tabii şimdi geçen sene biliyorsunuz bu koronadan dolayı çok etkilenen takımlar Özellikle biz de çok etkilenmiştik. Ben Eskişehirspor'dayken inanılmaz etkilenmiştik. Ee, bütün takımlar da etkilenmişti. Ee, hatta biz e, Eskişehir Spor'a başladığımızda ilk 5-6 hafta gol yemeden 10 e, puan almıştık. Sonradan e, bir iki maç kaybettik ama tam böyle... E, Erzurum maçına gideceğimiz gün de e, koronadan dolayı iptal olmuştu maçlar ve ondan sonra e, seyircisiz maçlar oynandı biliyorsun. Son 6 hafta. Son 6 evet. hafta en çok etkilenen bizi etkiledi Eskişehir Spor'dayken. E, çünkü Eskişehirspor taraftarı takımına inanılmaz destek çıkıyor. Her konuda destek çıkıyordu. Hem maddi olarak hem manevi olarak. E, onların gücü Onların gücü gerçekten çok iyi hissettim. Mesela ben Bursa'da oynadım, Bursa Bursaspor 1-0 yendiğimiz maçta 2000'e yakın, 2500'e yakın taraftarımızın simsiyah gelmesi gerçekten bütün dünya'ya ördek olmuştu. Altın Ordu maçını 3-0 kazanmıştık. Yine seyircimiz gerçekten çok büyük destek vermişti o gün. O, o zaten son Ondan sonra 30 maç kazanamadı Eskişehirspor. Ya şimdi, şimdi onunla ilgili çok böyle spor kadar son yapılıyor. Yani böyle 30 maç şimdi bakın. E, geçen sene ben madem girmişken oraya girelim. E, biz gittiğimizde zaten e, devre arası ben Eskişehirspor aldığımda 5 puanı vardı Eskişehirspor. Yani biz Eskişehirspor'u gittiğimde 5 puan. E, 9 eksi 9 puan e, FIFA'da. Benim zamanımda da bir 6 puan. 15 puan FIFA'dan silinen bir takım vardı geçen sene. Evet. 15 puan. Şimdi 13 puanı zaten ben aldım ikinci an, O genç kardeşlerimizle. Ekibimle, başkanımızla, yönetimimizle, taraftarlarımıza. Ee, 14 puan da Fuat hocayla, Coşkun Hoca'lar almıştı. 27 doğru mu? 15 tamam. puanı. Eskişehirspor geçen sene düşmedi ki. E şimdi FIFA'dan silinen puanlara biz ne yapalım? Kim ne yapsın? Hangi teknik direktör şey yapabilir? 15 puanın silinmiş. Zaten 5 puan da biz, ben almıştım. Aldığımda Eskişehirspor'da ben şunu söyleyeyim. Miras Yeme ki biz 11 tane oyuncu gitti devre arası. 11 tane oyuncu. İşte kimleri söyleyeyim ben sana Hakan Aslantaş, Berkay Dabanlı, Sisoko, Jesse, Milikovic, Emre. Bunlar Başkanımız Mustafa Göreme Yönetim Kurulu bunları tutmak için elinden gelen her türlü yolu dedi ama oyuncular kalmak istemedi. Kendileri bırakıp gitti. Ya kulübü mahkemeye verdiler. Ondan sonra yani gerçekten geçen sene geçen sene yani 13 puan biz daha 4 hafta gol yemedik. Sonra koronadan dolayı. Koronaya kadar e, korona'ya kadar zaten bir kadromuz var. Koronadan sonra zaten biliyorsunuz Bofin bize eksi 6 puan getirdi. 17 puanımız vardı. 11 puana düştük. O zaman garantilemiştik. Sonra son 6 haftada hep genç oyuncular oynattık orada. Yani e, geçen sene eskişehirspor Spor küme düşmedi. Yani FIFA'nın verdiği 15 puandan dolayı küme düştü. Geçen sene baktığınız 15 puan FIFA e, 13 puan ben al, biz ve ekibimiz ve şey Diğer e, ilk yarıda hocalarımız 14 puan almıştı. E, yani ondan dolayı 27 puan e, böyle düşmemişti. Ama e, geçen sene bir af çıktı bütün takımlara ve olması gereken çıktı bence. Çünkü çok takımlar hem maddi hem manevi olur, çok mağdur oldu. Çok mağdur olmuşlardı. Ondan dolayı geçen sene bence yok saymaları iyi oldu. Şimdi e, bu ile ilgili de ee, 4 takım Süper Lig'de onu sormuştum zaten. Ee, hmm. 4 takım Süper Lig'den düşecek. Vallahi kimin düşeceği, kimin şampiyon olacağı e, şampiyonlar ligine UEFA'ya kalacak takımları şu anda kestiremezsiniz. Ee, lig bence sürprizlere sürprizlere açık bir Lig olacaktır tahmin ediyorum. Hocam Eskişehir Spor e, genel olarak neden bu durumda? Yani sadece maddi sıkıntılar mı yoksa Farklı sebepler de var mı? Herkese yani yıllardır bu durumda. Ya şimdi ben Eskişehir Spor'da biliyorsunuz 2002-2003'te takım kaptanlığı yapmıştım. Ee, o zamandan beri bir sevgimiz, aşkımız başlamıştı Eskişehir Spor'la. Ee, ondan beri hep e, futbolcuyken, teknik direktörken e, maçlarına gider, maçlarını tribünde izlerdim ve destekliyorduk. Sonra geçen sene... E, Sağ olsun Mustafa Aktören Başkanı ve yönetim kurulu e, bizi teknik direktör olarak getirdiler takım başına. Şimdi Eskişehirspor'un eee başkanı Mustafa ben ben size net söyleyeyim. Bunu herkes net bilsin. Mustafa Aktören ve yönetimi. Ben hayatımda 13 yıl profesyonel futbol oynadım. Teknik direktörlük yaptım. Bu kadar dürüst, bu kadar samimi bir insanlar gördüm. Ya yani hakikaten çok iyi insanlar. Eskişehirspor'un e, Fatini koruyorlar. Eskişehir Spor'un e, bir kuruş parasını harcamıyorlar. Elinden geldiği kadar e, destek oluyorlar. E, geçmişten, Eskişehir Spor'un en büyük sıkıntısı, geçmişten gelen borçlar. Yani 3-4 yıldır e, biriken borçlar. Hele FIFA'daki dos, e, dosyalar. Ondan sonra e, Türkiye'de teknik direktörlerin, futbolcuların işte herkesin herkesin parası var. Yani herkes kulübü mahkemeye vermiş. Ondan dolayı ha ben Allah çoğuş kır futbolculuk döneminde e, o zaman da bir miktar param kalmıştı senedim de vardı. Ben yattım Eskişehirspor'u mahkemeye vermedim. Teknik direktörlük döneminde de hiçbir şart sunmadan Eskişehirspor'a geldim, görev yaptım, elinden geldiği kadar o kadroyla. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Ee, genç kardeşlerimiz iyi mücadele ettiler. Çok iyi maçlar da çıkarttılar. Bazı maçlarda da şanssız maçlar da kaybettik. Örnek Hatay maçı dakika 90'da kendi kalemize atmamız. Diğer maçlarda da ama e, ben o oyunculardan gerçekten çok memnunum. Çok kaliteli oyuncular, çok kaliteli gençler vardı. Eskişehirspor'un e, yani Eskişehirsporun hakikaten çok büyük taraftar var. Yani o taraftar o kulübü ayakta tutuyor. Hem maddi hem manevi olarak. Helal olsun onlara. Biz de her zaman kalbimizde, gönlümüzdeler. Onlar olduğu müddetçe Eskişehirspor yaşayacaktır diyorum. Peki Eskişehirsporun Spor'un sizce çözümün ne olmalı? Efendim? Eskişehir Spur'un çözülme çitesi ne olmalı bu saatten sonra? Yani biraz zor gözüküyor birlikte kalmak bu sene ama. Ya bu, bu saatten sonra e, öncelikle FIFA'daki dosyaların temizlenmesi lazım. Yani FIFA'daki dosyalar en önemli dosyalardan bir tanesi. Yani dosyalar. E, Türkiye içindeki teknik direktörlerin, eski futbolcuların ben mesela onların yerine olsam elinde, e, ben ben olsam onların yerine hiç tereddütsüz imza veririm Eskişehirspor'a önce Eskişehirspor'u yaşatmak lazım yani Eskişehirspor'u yaşatın, sonradan Süper Lig'e çıktığı zaman paralarınızı da alabilirsiniz ee, yani herkes bütün futbolcular herkes vermiş mahkemeye ama ben onların yerine olsam belki bir çare olacaktır bu. ben onların yerine olsam imzayı hemen veririm Eskişehir Spor'un önünü açarım. Transferini açar. 3-4 yıllık bir kadro yapar. Ee, bu kadroyla e, Eskişehir Spor ligde kalacağını tahmin ediyorum. Çünkü Eskişehir şu anda 3 puanı var. Yani e, eğer siz kafadan 3-4 maç üst üste aldığınız zaman zaten ortak oluyorsunuz lige. Ee, Doğru. çok Doğru. E, dualarımız, kalbimiz Eskişehir her zaman dua ediyoruz. Türk boğunda olması lazım Eskişehir ee, Yani gerçekten Eskişehirsporsuz birlik düşünebiliriz. Kesinlikle hocam. olsun, Bursa Spor olsun, Samsun spor olsun, bu tip camiaların yeri bence Süper Lig. Veya Kocaedi Sakaryaspor Sakarya spor. Takımların yeri ikinci Lig değil. Camiası olan, taraftar olan takımların her zaman ben üst Liglerde olmasını isterim. Yani her futbol sever gibi ben de isterim. E, hatta geçen de e, Selçuk dereli bir yayınımız oldu pazar günü. Bilmiyorum takip ettiniz mi? O da bir örnek vermişti. Biraz Eskişehir taraftarı yanlış anladı galiba konuyu. Yani Eskişehir üzerinde vermek istemedi aslında ama Eskişehir bir taraftar sorduğu için. E, şehir takımlarının ayakta duramamasının sebebinin işte o şehirde yaşayan taraftarların üç büyükleri tutup şehir takımlarını desteklememesinin kaynaklarını söylemişti. Ama biraz tabii yanlış bir ters bir örnek gibi oldu. Selçuk dereli eskişehirli bir seyirci sorduğu için öyle dedi ama Eskişehir biraz ders bir örnek oldu. Bilmemiz izlediniz mi? O da bir tepki çekti. Evet, izledim biraz. Dinledim de. Ee, şimdi tabii Eskişehir Spor taraftarı Eskişehir Spor taraftarı gerçekten takımına sahip çıkar. İyi günde de kötü günde de destek olan taraftar. Kulübün sahipleri olar. Bunu herkes ne biliyor? Gerçekten. Yani ben Eskişehir Spor'da en, en çok e, sevindiğim konulardan bir tanesi ee, çocuklarını, kardeşlerini, annesi, babası bir miras bırakmışlar Eskişehirspor'u. Eskişehirsporlu böyledir. Ama Selçuk Dereli'nin bence Eskişehirsporla ilgili böyle bir açıklama yapmaması lazım. Çünkü e, Türkiye'de en çok taraftarı olan, en çok takımına sahip çıkan Eskişehirspor tarafı. İşte ben de o açıdan hani Eskişehir en azından ters bir örnek oldu. Başka şehirlerde de olabilirdi. Ama eskişehirli bir seyirci sorduğu için herhalde öyle bir örnek vermişti. Ee, buna da bir açıklık getirmek istedim. Şimdi Eskişehir spor konuştuk, 1. Lig'i e, az sıraları konuştuk. Şampiyonluk yarışımla biraz konuşalım. hocam. Şu sıraklarda neler olur sizce? Süper Lig hangi takımlar çıkar? Süper Lig'de mi? Yok. 1. Lig'den Süper Lig hangi takımlar çıkar? Şimdi defa 1. Lig'de e, çok kaliteli takımlar var. Samsung, Altay, Adana Demirspor, ondan sonra e, epey iyi takımlar var. E, yani dediğim gibi yani kestiremiyorsunuz. Yani şampiyon olacak takımı gerçekten e, kestiremiyorsunuz. Ama son on hafta, son on hafta, 10 hafta, on hafta, son on haftayı iyi geçiren şampiyon olacaktır. Çünkü hiç olmadığınız takım çıktı geçen sene karıgönlük değil mi? Yani TFF birincilikte de e, yani valla ke, ben kestiremiyorum. Şimdi bir şey söylesem bize teknik direktörlük yapıyorum. E, ondan dolayı e, şu anda e, şampiyon olacak hak eden hak eden o çıksın. Doğru. Transferlerden yani, biraz yani. takvileri çok önemli olacak. İkinci sene. İkinci dönem yarışı için ama bu arada bugün transfer demişken altta da bir yorum görünce hemen onu size aktarmak istiyorum. bu Spor'la alakalı. Samsun Spor bugün Yasin Öztekin'i transfer etti. Ne düşünüyorsunuz acaba? transfer. Çok çok kaliteli bir transfer yaptı Samsun. Yani Yasin Öztekin Sivas'ta da Göztepe'de çok iyi işler yaptı. Çok iyi futbolcu, çok iyi transfer yaptılar. Çünkü onların gerçekten hem maddi, manevi gücü de var şey başkanları da çok büyük paralar harcıyor Samsun. Çok kaliteli evet. kadroları da var. Ondan dolayı e, Eskişehir, eee e, şu anda bence iyi transferler yapıyor. Geçen yıllarım zaten çok emin konuşuyor, Süper geçeceğiz çıkacağız gibi Samsunspor başkanı çok önemli yatırımlar da yaptı dediğiniz gibi. Kıyasını Östek'ini şöyle söyleyeyim ben Galatasaray'ın 4. taktığı senin şampiyonluk 20. şampiyonluk galiba. O dönem şampiyonlukta da en büyük 2-3 oyuncudan birisi olduğunu düşünüyorum. Sadece bir istikrar ya, yakalayamadı. Yani Kariyer içinden. Ama onun için de ben, ben beğendiğim kanat oyuncularından birisidir Yasin Öztekin. Ya, Aydın olacağını ben, düşünüyorum. Bu insan. Bu, tabi, çok kaliteli Tf1'lik de e, çok kreatif oyunculara ihtiyacınız var. Çok kreatif oyunculara ihtiyacınız var. Yani Yasin Öztekin Tf1. Lig'e renk katacaktır. Salah Spor çok iyi transfer yaptı. Evet. 1. Ligi konuştuk. Altlıktıları takip ediyor hocam? 2. Lig, elinden Elimden geldiği kadar takip etmeye çalışıyorum ama genellikle Tf1. Lig'i takip ediyorum. Ama altlıktıları de çok kaliteli takımlar var. Elimden geldiği kadar takip ediyorum. Sorabilirsiniz. Kırmızı grupta Eyüp beyaz grupta Manisa FK önünde gidiyor ama şampiyonluk yarış hakkında var mı? Kocaeli Spor ve Sakarya Spor tabii orada en meklenen takımlar ama. Ya şimdi Eyüp, Manisa FK gerçekten çok kaliteli kadroları var. Bir de benim bildiğim kadarıyla çok maddi gücü de var. Kocaeli, Sakarya, bunlar Türk onunda en önemli takımlardan bir tanesi. Taraftarıyla, şehriyle. E, onlar da çok iyi kadrolar var. Onlar da şampiyon oluyor. Çok iyi kadrolar olduğunu biliyorum. E, ama Manisa FK herhalde bir önde. Çünkü orada Trabzon Hekimoğlu da var herhalde benim bildiğim kadarıyla. Evet, Hekimoğlu Trabzon'da var. Tabii tabii yani ondan dolayı e, bence Manisa FK şu anda bir adım önde. Bayağı da bir puan farklı evet. attı zaten. Evet, evet Geçen Eyüp maçı. Eyüp de biliyorsun e, rakibi olan Van'ı da yendi şeydi. Aynen. Eynek takipçisi Van'ı yendi. Van'ı da ee, yendi. O grupta çok kaliteli bir grup. Ben e, o gruplarda yaklaşık 10-12 sene Tf1 ikinciliklerde teknik direktörlük de yaptım. E, yani orada hakikaten de kaliteli takımlar var. Kocaelispor'da Spor'da da bir hoca ayrılığı oldu. Bugün açıklandı. Erhan Altın'ın yolları ayrıldı. Bazı taraftarlarımız onu soruyor da kim gelir diye. Ya valla şimdi e, Erhan abi çok iyi bir insan, çok iyi bir hoca. Çok sevdiğim hocalardan bir tanesi. E, o da bizim gibi ayrıldı. Yani oraya yani şu anda valla ben tam duymadım ama e, ondan dolayı kim geleceğini da, bilmiyorum. Salim Manav gelmiş. Selam. Evet geldin. Salim Manav sevgiler, saygılar çok seviyorum seni. <gülüyor> yani o ligde, o ligde şu anda e, Manisa, Eyüp ama diğer takımlar da girebilir. İkinci yarı iyi takviye yapan takımlar e, başarıya kadar. Evet. Hocam şimdi tek sektörle ilgili bazı sorularım olacak da ben e, bir tane soruyu daha ön almak istiyorum. E, girişte şey dediniz. Eskişehirspor ve Sporu çalıştırdım. Benim hakkım dolu dediniz. Evet. Bir sezonda bir tek direktör üçüncü kez bir takım çalıştırmıyor. Ben tam tersinin de olması gerektiğini düşünüyorum. Çok çok sık hoca değişliği oluyor. Yani bir kulüp de bir sezon içinde belli bir sınır, belli bir sayıda hoca değişikliğine gitmesi gerekiyor bence. Ya çok şimdi, çok sık yani iki 3 maliyetli hocalar gönderiliyor. Ben çok doğru bulmuyorum bunu. Ya ben ben de çok teknik direktörün değiş yani değişmesinden yana değilim. Ee, şimdi teknik direktörler iki hak veriyorsunuz. Yani tamam. Ben de katılıyorum. İki, iki takım çalış, fazla çalıştım olması lazım. Bir teknik direktör. Ama kulüplere de iki hak verin. Kulüplere de iki hak onları da teknik direktör değiştirmesi. Ya sadece teknik direktörler mi suçlu bu Türkiye'de? Yani kulüp yapısı, yaptıkları transferler, işte ondan dolayı yani düşünebiliyor musunuz? Ben mesela Ankara Spor'da e, gittiğimde 4 puanı vardı. 5 puanı ben aldım. 9 puan. Ya 0.67 puanımla gitmiştim. Şu anda 1 puana çıkarttım. E, devreye kadar 4 tane hoca değişti orada. E, hepsi hocalar mı suçlu? Yani ondan dolayı teknik direktörleri bence yani en basitini söyleyeyim. Günah keçisi teknik direktörler. Yani kesinlikle. Sizle karıştırmadığınız zaman, işte ya da başka şey yapmadığınız zaman illa en suçlu siz olursunuz. Ama kim kaybediyor? Kulüplerimiz kaybediyor, teknik direktörlerimiz kaybediyor. Bor, borç batanda. Ee, ondan dolayı antrenman saha, tesisler yok, çalışacak sahaları yok. Yani ondan dolayı yani önce şu kulüpleri düzeltirim ki, e, Türkiye'de şu anda 28 bin yakın teknik, ya şu anda 28 bin tane yakın hoca var Türkiye'de saysan saysan 400-500 takım var. Normal ama. Yani normal. Ben fazla... E, ama bütün bence e, takımlara en fazla senede 3 tane teknik direktör hakkı değiştirme hakkı verecek. Hocam Şanlıurfa Spor devreye geldik. 5. teknik direktörünü aldı. Yani evet ya maalesef. Yani, e, bir devrede 5 teknik direktör. Ya, bir devrede 5 teknik direktör. Tabii o son, biliyorsunuz Urfa'da transferi son gün açtılar. Hazır olmayan oyuncular vardı, gelen oyuncular da vardı. Ondan dolayı yani 5 tane teknik direktörü değiştirmesi bence bir orada bir pro... Bizde Ankara Spor'da 4 oldu. Evet orada 4 oldu. Diğer takımlarda da var. Ben ben geç, az önce de söyledim. Bir teknik direktör senede iki sefer çalışmadı. Hakkı verecek. Fazla vermeyecek. Bak ben en çok mağdur olanlardan bir tanesi benim. Yani ondan dolayı e, takımlara da senedeki hak vereceksin. Senede. O zaman değiştirsinler bakın, teknik direktörler. Zaten o zaman da bu kadar sık 2-3 mağdur önce gönderilmez ya. Yani. Yani öyle bir şey olsa. Ya tabi şimdi ben, ben geçen örnek verdim. Yani biz İngiltere'de çalışmış olsaydık teknik direktörler aç kalırdı. Niye? 15 yılda bir teknik direktörü değiştiriyorlar. 10 yılda bir teknik direktörü değiştiriyorlar. Doğru. Yani yani valla buna bir an önce çare bulmaları lazım. Ee, ama yapacak bir şey yok. Her şeyde bir hayır var. Bazen de dinlenmek lazım. Ee, dışarıdan izlemek lazım. Hele şu korona biliyorsunuz korona biraz takımları çok sarstı biliyorsun. Ee, çok Tabii etkili. Canım. Aykut Kocaman'ın e, sezon başı bir karar almıştı. Ben bu kararda teknik direktörü yapamam demişti. Yani gerçekten e, çok zor. Yani futbolcularınız hastalanıyor. E, bir de düşünebiliyor musunuz? 14 gün karantinadan sonra tekrar antrenmanlara alıyorsunuz. Sakatlık oluyor. Oyuncular hazır olmuyor. Ondan dolayı e, sıkıntı yaşandı. Evet. Hocam bir seyirci sorusu var altta ama Eskişehir transfer yasağının tartma durumu var mı? Var mı bir bilginiz? Vallahi ben... ben e, çok zor bilmiyorum ama. Ya o konulara fazla girmek istemiyorum. Çünkü Eskişehir için hassas bir konu. Eskişehir Spor için, Eskişehir Spor taraftarı için. O konuyla çok bilgim yok. Yani transferlerin açılıp açılmayacağı için inan hiç bir bilgim yok. Peki. Bir diğer keşke, sorum şey olacak Keşke aç, açabilseler. Keşke, yani o yönden ama ben çok zor diye biliyorum Keşke herkes, keşke herkes, Eskişehir'de valisi, belediye başkanı, e, diğer sivil toplum örgütleri herkes taşın el, yani taşın el, altın elini koyarsa, Eskişehir spora e, destek olurlarsa e, ben ben daha çok sevineceğim. Gerçekten Eskişehir Bırakın TFF birincilikte, süperlikte olması lazım. Eskişehir gerçekten hem taraflarıyla, şehriyle gerçekten örnektir. Yani yapacak bir şey yok. Yani valla inşallah, inşallah temelimiz açarlar. Başka bir seyir sorusu da alacağım hocam hemen. Tamam. Ee... Yabancısı, yabancı yabancı sayısı ile ilgili Halit Ergin genç hocam yabancı sayısı 16 oldu. Konuda ne düşünüyorsunuz? Geçmiş olsun. Ya şimdi e, ben 13 yıl profesyonel oynadım. E, bizim takımda iki tane yabancı vardı. Diğer bütün oyuncular yerli oyuncular. Yani e, hepimiz yerli oyuncuyduk ve başarı da geliyordum. Ha, tabii şimdi dünya değişti ve biliyorsunuz eğitimler de değişti. Yani e, dünyada artık yap ya ben yabancıya karşı değilim açık söyleyeyim sana. Ama yabancının en iyisine, en iyisi gelmesi lazım Türkiye. Yani, i̇yiyse yabancı gelmeli zaten. Yani. Ben de o konuda. Ben tabii gündüm. yani iyiyse yabancının Türk futboluna çok büyük katkısı olur. Yerli futbolcular çok büyük katkısı olur. E, biz, biz gerçekten... YIFT e, Avrupa'ya göndermeye başladık. E, yani gerçekten katkıları da var. E, yabancının iyisini ben de gerçekten isterim. Ama e, ya, çok kötü yabancıları da ben Türkiye'de ben olsam alma. Ama maalesef alıyorlar. Onu da yönetimlere sormak lazım. Yani 16 yabancı yani vallahi ben bilmiyorum nasıl olacak şimdi. Yabancı. Yani yabancı sayısının düşürülmesi gündemdeyken birden 16 dediler. O da garip yani anlamadım ya gitti. Oyun, oyun takımların elinde çok yabancı var. Ondan dolayı bu koronadan dolayı. Ama e yabancının en iyisi Türkiye'ye gelmesi lazım. Bir sevgi sorusu da hocam. Ramazan KEC diye. Hocam, İlkişehir Sporik Sporcular genç denmesine rağmen 3 yıldır oynuyorlar. Ama hiçbir gelişme yok. Bu oyuncularda bunu sebebi sizce nedir? Görüntün gözükmüyor. Seste almadım. Şu an sesim geliyor hocam? Ha, biraz cızdırtılı geliyor ama. Efendim. Eskişehir'de e, genç kardeşlerimiz var. 3 yılı ama bir gelişme yok diye bir soru var. Sebebine geldi. Yok yok. Bak ben e, şimdi 3 yıl önce oynayan e, oyuncuların %70'i şu anda Eskişehir Spor'da yok. Yani %30'u kaldı. Onlardan sonra gelen bir jenerasyon var. Şimdi Bilal geldi. Buğra Çağlayan geldi. Ondan sonra Berkay geldi. E, Emir var yani epey iki tane yabancı var. Genç kardeşlerimiz. Ebrar var. Diğer genç oyuncular geldi. Bunlar hep genç oyuncular. Onlar da, ya şimdi Eskişehir'deki futbolcular, Eskişehir Spor gerçekten elinden geldiği kadar iyi temsil ettiğine inanıyorum. Yani onlar da elinden geldiği kadar iyi mücadele ediyor. Ben onlarla birlikte 8 ay kaldım. Altyapıdan da genç oyuncuları getirdim. Altyapıdaki hocalar, altyapı sorumluları gerçekten o çocuklara iyi eğitim vermişler. Bana geldiklerinde sadece pozisyon çalışması, işte takıma hazırlaması. Mesela Metehan Altunbaş şu oynattığımda Bursa maçında geçen sene girdikten sonra gol attı ve şu anda Avrupa'ya transfer oldu. Diğer oyuncular da öyle. Ama şu anda ilk hedef İlk hedef Eskişehirspor'u ligde bırakmak. Ee, Mehmet Fevzi vardı, Cemali vardı, Cemali biliyorsunuz, e, Mete Kan vardı, bunlar kiralık oyunculardı. E, onlar e, tabii gittikten sonra takımın yüzde yetmişi gitti. Şu anda yüzde otuz, yüzde kırk kaldı. E, ama yine o çocuklar e, elinden gelen e, mücadeleyi yapıyor. Eskişehirspor formasını yere düşürmüyorlar. Ben oradayken ben onlardan çok memnun kalmıştım. Hepsi de çok iyi insanlar. Talha var mesela. Talha çok iyi futbolcu. Çok iyi futbolcular evet. var Yani e, o kardeşlerimize sahip çıksınlar. İnşallah iyi olur diyor. Siyerci sorusu da alacağım hocam. Daha doğrusu bir öneri gibi. Yabancı sayısını düşürmek gene takım zorun alt yapıldan oyuncu oynası daha mantıklı olmaz mı? Diyor. Ben de aynı görüştüm. Yabancı sayısını altı altı yükseltmekten ziyade Altyapıya yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim altyapımızda şu anda sıradan yabancı oyuncular Hatta daha fazlası yeteneğinde bir sürü oyuncu var ama kimse dönüp de altyapıya bakmıyor. Büyük kulüplerde dahil. Ya şimdi peki ben bir örnek vereyim. Bursa Spor şu anda gençler oynuyor ve çıktı değil mi? Çok iyi evet. o gençler. Gayet Niye? iyi. Transfer var diye değil mi? Zorumluluktan yani. Keşke bu zorunluluktan. Transfer yasa olmasaydı bu çocuklar çıkar mıydı? Maalesef. Şimdi Eskişehir Spor'da da transfer yasağı var. Orada da gençlerimiz çıktı. Bir ara Ankara gücünde bir transfer yasağı vardı biliyorsun. Orada da işte Gökhan Hakan'lar, Emre Demirler, diğer oyuncular çıktı Türkiye'de. Ya genç oyunculara bence yatırım yapmak lazım. Destek olmak lazım. Oynatmak lazım. Ee, yani e, zaten e, piyasaya çıkanlar biliyorsun transfer yasağı olan kulüpler mecburiyetten dolayı. Yani evet. onun dolayı. tabii çok iyi var Elazizspor mesele biliyorsun Elazizspor'da da transfer yasağı var. Orada da gençler çıkmaya başladı Elazizspor ben bir ara Elazizspor'da da oynadım Ali Akman var biliyorsun şu anda en gözde Burak Kapacak var Bursaspor'da Eskişehirspor'da Bilal var burda çağrılanlar var çok kaliteli bir genç jenerasyonumuz var yeter ki bu kardeşlerimize destek olalım oynatalım Doğru hocam peki Altyapı konuştuk, yaban senesini konuştuk. Buradan milli takıma bağlayacağım konuyu. Çünkü e, milli takımda güzel bir jenerasyonumuz var içinde hiç ama buna rağmen de Uluslararası liginde küme düşüyor. Bunun sebepleri bu saydığımız şeyler mi? Yani sizin düşünceniz nedir? Başarılı buluyor musunuz milli takımı? Ya tabii şimdi milli takımlar, e, milli takımlar, e, bakın ne kadar milli takımlara futbolcu yetiştirdi. Ben de milli takımlarda hocalık yaptım. 5 yıl, 8 yaptım. Siz ne kadar altyapılara ne kadar genç oyuncuları oynatırsanız milli takımlar da böyle başarır. Çünkü milli takımlara gidecek oyuncuların %99'u oynaması lazım. Kendi önce kendi kulüplerinde oynayacak sonra milli. Biz hep böyle gittik. Biz kendi kulüplerimizde oynayarak milli takımlara gittik. Ee, ondan dolayı e, milli takımlar ya milli takımlar milli takımlar ben her zaman şunu söylüyorum. Milli takımları yeri en kaliteli oyuncuların yeridir. Yani milli takım, e, milli takım e, bence şen Hoca ve ekibi, milli takımlarda çalışan hocalarımız hepsini de çok iyi tanıyorum. Onlar gerçekten e, gece gündüz çalışıyorlar. E, milli takımları bir yerlere getireceğini tahmin ediyorum. E, Nihat Başkan da yönetimi de Nihat Özdemir gerçekten iyi işler yapıyorlar. İnşallah daha iyi olacaktır. Yani Türk futboluna hep şey bakma, hep hep şey bakalım, olumlu şeyden bakalım. Yani. E, olumlu baktığınız zaman bence daha iyi olacaktır. Yani sadece bir forvet bölgesi hariç bunun dışında ben bütün mevkilerimizde yeterli alternatilerimizin dahi olduğunu düşünüyorum. Ya milli takımlarda çok e, güzel bir jenerasyon yakaladı. Yani e, son 2-3 yıla baktığınız zaman çok kaliteli genç ve Avrupa'da ve Türkiye'de oynayan bir e, iyi bir jenerasyon yakaladı. Bunlara sabretmek lazım. E, kolay değil. Yeni bir yapılanma, ee, yeni yapılanmada da çok iyi başarılı olacağını tahmin ediyorum. Peki milli takıma alınmayan sporcu arasında şu neden alınmıyor diyeceğiniz sporcu var mı? Veya bir iki tane. Ya, bakın ben milli takımlarda da çalıştım. Yani kimi alırsanız alın, kimleri alınmazsanız yine insanlar memnun olmayacak. Yani, Ama kesinlikle katılıyorum. Illahi, ya illahi, yani bir kadro yapılacak. Şimdi kaç kişi en fazla alacağı 22 tane oyuncu doğru mu? Evet. Bak ötesi yok ki. Yani herkesi alamazsınız milli takımlara. O ara gözde olan e, formu yakalamış. E, milli takıma uyum sağlamış. Milli takım futbolcusu özeldir. Yani milli takım futbolcusu özeldir. Ondan dolayı e, milli takımlarda bence alınan, kadroya alınan hepsi yüzde yüz doğrudur. Yani tabii ee, birkaç tane göze batan oyuncular da var. Onlar da zamanı gelecektir. Mesela Taylan Antalyalı mesela Galatasaray'da odallanı alınır, alınır. İleride alınırlar hepsi. Yani 22 yani kaç kaç tane futbolcudan 22 tane oyuncu alıyorsunuz. Bu kolay değil. Seçmek kolay değil gerçekten. Evet. Allah yardım etsin milli takım hocalarına. Ki yani ben de çok katılıyorum. Yani kimi alırsanız alın illaki alınmayanlar arasından birileri konuşuluyor. Her her her mill takım döneminde oldu, Her Hoca döneminde oldu bu. Peki şu Tabii. anki jenerasyonla ilgili ben bunu birkaç konuma daha sormuştum da çok gündemli olan bir konu diyor ki. Ee, şu anki jenerasyon yakalanmasındaki baş mimar hangi hocadır? Muçesku mu? Fatih Terim mi? Canol Güneş mi? Vallahi bütün hocalar bence. Genel olarak bütün hocalar. Ya genel çünkü herkesin bir hakkı vardır orada. Yani milli takım ya milli takım hocaları sadece seçiyorlar. Esas o futbolcuları yetiştiren alt yetiştiren hocalara destek olmak lazım. Kendi hocalarına destek olmak lazım. Milli takımda sadece seçiyorsun, gidiyorsun, izliyorsun. Beğendiğin futbolcuyu alıp hemen milli takıma monte ediyorsun. Yani esas esas hak alt yapıdaki ve üst yapıdaki hocalara onların hakkı. Ve milli takım hocaları sadece seçicidir. En iyilerini alır çünkü e, milli takım gerçekten bizim için çok önemli, e, milli takım e, göz bebeğimiz Türkiye'de. Peki hocam, e, bizim hocalarımız neden Avrupa'ya gidemiyor onu soracağım. Ya inşallah zamanı da geldiği zaman gidecekler hocalar. E, ya bir, bir Avrupa'da, e, bizde Türkiye'de şu anda kaç tane yabancı var? Yani eski oranı daha azaldı. Bir ara vardı ama şu an daha azaldı. Evet, Şumilika'da gitti. Tabii tabii. Yani bir iki tane vardır. Değil mi? Yani bir Kayseri Türk... Spor'da var. Deniz, spor, şey de gitti. Herhalde bir tek bir Spor'da var galiba. Bir var. Kayseri'de işte. Diğer hepsi Türk hocalarımız. Hepsi biri birbirinden, birbirinden değerli hocalarımız. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda Avrupa'ya da giderler. Ee, ben UEFA'da e, eğitmenlik de yaptım. Türkiye'de de eğitmenlik yaptım. Bizim yaptığımız son 10 yılda eğitmenlik Türk, futboluna, Türk antrenörlerine çok büyük katkı sağladı. Biliyorsunuz biz Jira'ya bağlı olduğumuz için 52 ülkeye. Oradaki bütün eğitimleri biz Türk antrenörlerine. Ya takım halinde savunmayı, e, takım halinde e, hucumu yapan gerçekten çok kaliteli hocalarımız var. E, bu kursların sayesinde. İşte eskiden mesela baskı, kademe dengeyi bilmiyorlardı kimse. Ama bu kursların sayesinde bütün hocalar kendilerini geliştirdiler. E, kendilerini geliştirdiler ve şu anda e, Türkiye'de emek veriyorlar. Hocam Rize'de Thomas var yazmışlar da. Ben Thomas'ı bizden biri olarak gördüğüm için hiç aklıma gelmedi. Serkan Thomas. Evet evet Thomas da var. O da, o da kaliteli bir hocamız. <gülüyor> ya, ben, ben mesela bir antrenör bir antrenörünü sallayamaz. Çünkü biz bütün antrenörlerimize bütün çalışan, yabancısı yerlisi, kim olursunuz herkese destek olmak lazım. Çünkü biz böyle gördük. Bakın e, hep hep etmelik yaparken hocalara şunu söyledim: Hep hocalara destek olun. Tamam, futbol başarı başarısızlık e, gelebilir. Ya bu futbolun doğasında var. Ama Gelen şehrinize, gelen antrenörlere herkesin destek olması lazım. Yarın öbür gün sizler başka yerlerde çalışacaksınız. Ondan dolayı e, antrenörlere her zaman destek olalım. E, çok kaliteli hocalarımız var. İnşallah Avrupa'da göreceğiz. İnşallah hocam. Peki Avrupa demişken e, bir de şunu sorayım. Kulüplerimiz Avrupa'da son zamanları çok başarısızlar. E, bunun sebebini soracağım size. Birçok bir sebebi var bence ama daha çok, şu anda en büyük sebeplerden bir tanesi maddi biliyorsun. Yani UEFA, UEFA biliyorsun bütün takımlara şey koydu. Transfer yasakları koydu. Mali fair play şey koydu. Yani ondan dolayı, yani şu anda limitleri var. Limiti geçemiyorlar. Ondan dolayı, çok böyle eski, eski şey kalmadı yani. Şimdi, Eskiden ne vardı? 10 milyon, 15 milyon dolara futbolcu alıyorlardı. E, yani imza imzalıyorlardı ama bir sene sonra bir bakıyorsunuz yönetici ve başkanlar bırakmış gitmiş. E o para kim verecek? Gelen yönetime kaldı. Böyle evet. birike birike kulüplerimiz maalesef şu anda hepsi batakta. Yani ondan dolayı e, yani takım şimdi eski sistem kalmadı bir kota vardır. İşte o limiti vardır. Limiti geçemiyorlar. Bence en doğrusu. Ben her zaman savunduğum bir şey vardı. Başkanların, yönetimin geldiği o sene harcadıkların yani ne kadar harcıyorsa o para gittiği zaman kulübü sıfır borçla bırakması lazım. Yani öyle bir yasa çıkması lazım. Yani ne harcadıysa onlardan var. Hiç kimse harcayamaz o zaman. Yani şahıslarına sorumlu olması lazım. Yani öyle kafasına göre... Kulübün parasını harcayıp veya borçlandırıp gitmemesinden? E, tabii şimdi Eskişehirspor'da da zamanında harcamışlar 250-300 milyon. E, gelen yönetim kendi ceplerinden para topluyorlar. Ben şahit oldum. Kendi ceplerinden para topluyorlar. Pinto'nun parasını veriyorlar. İşte onun parasını veriyorlar. Sırf Eskişehir eksi 6 puan gelmesin, 9 puan gelmesin. E, onların günahı ne? Yazık değil mi? Doğru. Hocam eklemek senin bir şey yoksa yayını bitirmek istiyorum. Vallahi kardeşim çok keyifli bir e, program yaptık. Ben de e, çok keyif aldım hocam. de e, tekrar e, sizi tekrar yayınlanmak isterim. E, her zaman her zaman çok e, bir, e, zevkle izliyorum sizi. Başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum kardeşim. Teşekkür ederim hocam. E, ikimiz tamam. adına yeni katınız için tekrar teşekkür ederim. Daha i̇yi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam sağ olun.